Bugün geçirgen bağırsak sendromundan bahsetmek istiyorum. Normalde bağırsak hücreleri arasında sıkı bağlantılar vardır. Ve bağırsak hücrelerinin arasından içeriye gıdalar geçemez. Fakat geçirgen bağırsak sendromunda bu bağırsak hücrelerin arası açılır tabii ki bağırsak hücrelerinin arası açılınca arada büyük bir boşluk olur ve oradan içeriye doğru büyük protein molekülleri, bakteriler, virüsler ve henüz tam sindirilmemiş gıda parçaları, karbonhidratların büyük molekülleri içeriye girer. Tabii ki bu tür gıdaların tam sindirilmeden kana karışması bazı sorunlar yaratır. Örneğin sindirilmemiş proteinler Tam parçalanmadan bu bağırsak hücrelerin arasından direkt kana karışırsa o zaman vücutta alerjik reaksiyonlar olur. Bu alerjik reaksiyonlar çok değişik şekillerde ortaya çıkabilir. Ama özellikle bazı gıdaların alımından sonra vücutta kızarıklıklar olabilir. Yine nasıl cildimizde... E, alerji olduğumuzda kızarıklıklar olursa bağırsak duvarının kendisinde de olur ve eminim bozuklukları olabilir, gaz, şişkinlik olabilir, bazen ishal olabilir. Fakat sadece e, geçirgen bağırsak sendromunda alerjik bulgular olmaz, cilt bulguları olmaz. Başka şeyler de ortaya çıkar. Örneğin nörolojik bulgular olur. Daha çok fibromiyajı diye geçen son zamanlarda kolay kolay halledilemeyen bazı ağrıların sızdıran bağırsak veya geçirgen bağırsak tarafından meydana getirildiğini düşünmekteyiz. Aynı zamanda bazı bağırsak hastalıkları var. Ülsüratik kolit, kron hastalığı gibi ve aynı zamanda huzursuz bağırsak sendromu var. Bunların da geçirgen bağırsak sendromuyla İlişkili olduğunu düşünmekteyiz. Otoimmün hastalıklar deriz. Otoimmün hastalıklar vücudun kendisine, kendi hücrelerine saldırdığı hastalıklardır. Eğer ki bazı proteinler doğrudan kana karışırsa bunu yok etmeye çalışan vücudun savunma hücreleri olacaktır. Bu proteinlere saldıran savunma hücreleri daha sonra vücutta bazı bölgelerdeki hücre ölümlerine sebep olabilir. Buna biz otoimmün hastalık deriz. Yani vücut kendi hücrelerine saldırır. İşte geçirgen bağırsak sendromunun otomün hastalıklara da neden olduğunu düşünmekteyiz.